Burada e, ister istemez e, hepimizin yaptığı e... Fazla gıda tüketimi, sağlık sorunlarının başlangıcı olabilir. Aman dikkat diyoruz. Değerli hocam da uyarısını yapıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadele edenlerin yanında refakatçi olanlara büyük görev düşüyor. Ama fazla da sıkmadan, bunaltmadan diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Karşı tarafa iyilik yaparken de bir noktada da rahatsız edebiliriz. Aman dikkat diyoruz. Peki özellikle hocam tatlı ile ilgili de siz dile getirdiniz. Çok fazla yememe kaydıyla... Diye. Ama şekerle ilgili e, tüketim e, bu sağlık sorununda daha ciddi etkili olabilir mi diye soralım. Şimdi şöyle aslında hani bizim hiçbir rehberimizde şeker yenmeyecek diye bir e, onkoloji rehberinde öyle bir şey yoktur. Evet. Çünkü insanın, kişinin günlük kalori ihtiyacının 60ı karbohidrattan olması gerekmekte. Karbohidrat demek şeker demek. Şekeri biz almazsak o zaman... Beyin hücrelerimiz, kas hücrelerimiz hemen her doku ve organda günlük yaşamımızı idame ettirmede şeker kullanılmakta. Şekeri biz dışarıdan almazsak bu sefer vücut bir takım yollarla kendinden tüketmeye başlayacak. Ve bu durumda tabii ki katabolizmaya gidecek. Onun için yeterli miktarda yani kişi boyu, kilosu günlük aktivitesine göre yeterli gerekli kalorisinin %60'ını karbohidrattan alacak şekilde... Ayarlaması gerekmekte. Ana karbohidrat kaynağı da daima söylüyoruz ki meyveler bir de tahıllar. Her öğünde yediğimiz bir iki dilim tahıl ekmekleri ve gün içerisinde yine kiloya uygun bir şekilde 700 gram, 800 gram, 500 gram, 900 gram meyveyi porsiyonlar halinde. Yani oturup bir kez de değil ikiye, üçe bölerek yemek gerekiyor. Yani karbohidratımızı, şekerimizi mutlaka almamız gerekiyor. Ama e, bir takım çalışmalar glisemik indeksi yüksek beslenmenin hem şişmanlığa hem birçok e, hastalığa davetiye çıkarttığı için e, dolaylı olarak şişmanlıkta hemen pek çok kanser için bir risk faktörü olduğu için belki de yine birçok e, klinik prefin, olmayan preklinik çalışmalarda daha ağırlıklı şekerin tümörü beslediğine dair aynı e, yükselmelerin bir takım verilerden dolayı yani sağlıklı beslenme açısından sıfır şeker değil, e, hızlı kanda şekeri yükselten beslenme şeklini e, düzenlemek gerekiyor. Yani onu azaltmak gerekiyor. Peki şimdi kişiye özel tedavi olduğu için en sık size hocam şunu sormakta çekiniyorum ya da hep kafama takıldı, şu nasıl olmalı diye en sık sorulan sorular ne diye soralım hocam size? Yani kafama takılan en sık sorular evet. kolon kanseriyle evet. ilgili. Yani e, kolon kanseriyle ilgili değil, genel olarak birçok soru geliyor bize. Yani her türlü soru gelebiliyor. E, bizde en çok sıkıntılardan bir tanesi, hastalarımızın bir grubu e, boynunda ilaç takmak zorunda kalıyor bir özel cihazla. Mesela kimisi bunun e, etrafındaki insanlara zarar verebileceğini düşünüyor. Yani bir radyasyon yayabileceğini veya bulaşca hani bulaştığında bir şey olabileceğini, halbuki bunlar kişinin vücuduna giden herhangi bir adet olmayan e, ilaçlar onun içinde etrafa bir zararı olmuyor. Peki vücuttan çabuk atılıyor mu diye soralım Özellikle ilaçta. pompa sistemiyle gidenlerin çoğu çabuk atılıyor, ama pompa sistemiyle verilmeyen diğer ilaçların bir kısmı çok uzun sürelerde e, atılıyor, yani bazen hani. İlaç kendi atılsa bile etkisi bir yıl, iki yıl Süreli. devam edebiliyor. Onun için de yine gerekli önerilere dikkat ederek, onların süresini azaltma veya şiddetini azaltmaya yönelik bir takım tedbirler almaya çalışılıyor. Evet. Yine burada da erken teşhisin önemi çok çok önemli olduğu için mutlaka kafanıza takılan en ufak bir sağlık sorununda. En başta en yakın sağlık ocağına, aile hekimimize başvurmakta fayda var. Duruma göre zaten sizi diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapacaktır. Son 5 dakikamız olduğu için hemen değerli hocamıza soralım. Özellikle tabii kendimize dikkat ediyoruz. Mart ayı özellikle farkındalık ayı olduğu için... Türkiye'de ve dünyada en önemli sağlık sorunlarının 3. sırasında yer aldığı için kolon kanserine ilişkin değerli hocamızdan bilgiler alıyoruz. Ee, hocam kabızlıkla başladı dikkat edilmesi gereken diye. Daha sonrasında belirti olarak tekrarlayalım ee, Televizyonlara yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şişkinlik e, devamında olabilir mi hocam? Ya da ne, Tabii, ne yani diye kabızlık, soralım e, Şimdi eğer belirtileri hızla yeniden gözden geçirsek, evet, hocam. E, bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık ishal veya bunların değişen şekilde sırada olması büyük abdeste kan gelmesi karın ağrısı veya karında şişkinlik hissi veya bazen de karıda şişlik yine karında herhangi bir işte gaz gaz şikayeti hani çok fazla gaz şikayetleri halsizlik yani çabuk yorulma, dermansızlık şikayetleri en sık belirtilerimiz bunları hisseden ya da kendinde rahatsızlığını bulan kişi evet. mutlaka eğer uzuyorsa bu şikayetlerde en kısa zamanda bir hekim yardım almakta fayda var. Hı. Genel cerrahımız hocam daire mi nasıl? Her türlü bir var? hekim olabilir. Öncelikli olarak aile hekimi olabilir. Aile hekimi. Bir muayene veya bir yaptığı hemogram bile bize doğrudan bir fikir verir veya kayıtta gizli kan yapar hı hı. bir aile hekimi örneğin. Öncelikli olarak hani ee, özel, aile hekimi, olmazsa dahil yozmanları, gastroenterologlar, genel cerrahlar bunlardan herhangi bir hekim e, hızlı bir şekilde hastayı ele alabilir. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki ederim. varsınız. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık. Hem hastalarınız adına selamlarımızı iletelim. Hem de değerli hocamıza çok çok teşekkür etmiş olalım. Efendim bugün 24 Şubat e, Perşembe. ilk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şendi. Haftaya yeniden şifa kapısında görüşmek üzere.